New York'ta MAMA yani Modern Sanatlar Müzesi'ndeyiz. Andy Warhol'un 1962 yılında yaptığı Campbell'ın Çorba Konserveleri serisinden bir resme bakmaktayız. Bu seride 32 resim bulunuyor. Her biri yaklaşık 50 santime, 40 cm boyutlarında. Özellikle konu modern sanat olduğunda aklımıza gelen önemli sorulardan biri şudur. Bu niçin sanat? Bir modern sanat eserine baktığınızda aklınıza pek çok şey gelir. Farklı şeyleri çağrıştırır. Ancak eğer bunu gördüğüm yer bir müze olmasaydı, eğer bunu Campbell çorbaları şirketinin pazarlama departmanında görmüş olsaydık, acaba farklı bir gözle mi bakardık? Evet, şirketin pazarlama bölümünde görseydim, bunu reklam için hazırlanmış olan bir ilan olarak algılardım. Ancak bunu bir müzede gördüğümde, Andy Warhol'un stüdyosundan çıktığını bildiğimde artık reklam olarak algılayamıyorum değil mi? Aslında baktığımız aynı çalışma. Bunu alıp müzede sergilediğinizde buna farklı bir bakış açısıyla bakın demiş olmuyor muyuz? Kesinlikle öyle. Farklı şekilde konumlandırmış oluyoruz. Anlamı değişiyor, dönüşüyor. Modern sanata ilişkin olarak enteresan bulduğum bir durum bu. Yapılan eserin çok usta ellerden çıkmış olması, incelikle şekillendirilmiş olması gerekmiyor. Bu eserin de hassas detaylarla yaratılmış olduğunu söyleyemeyiz. Bununla birlikte modern sanat eserleri bir şeyi alıyor, dönüştürüyor ve onu farklı şekilde algılamamızı sağlıyor. Burada da sanatçı son derece sıradan, herkesin dolabında bulunabilecek bir nesneyi almış ve onu odak noktası haline getirmiş. Buna dikkat etmelisiniz, diyor. Buna yaparken seçtiği obje de son derece alelade. Büyük ustaların yarattıkları muhteşem tablolardan sonra ucuz bir reklam görüyoruz. Odak noktası da çorba kutusu kadar alelade bir nesne. Sanırım kremalı tavuk. Bu eserde önemli olan bir şey de ne zaman yapıldığı. Eğer sanatçı bu eseri 50 yıl daha önce yapmış olsaydı ...insanlar onun bir şarlatan olduğunu düşünebilirlerdi. Eğer bugün yapsaydı, bunun daha önce yapılanların türevi kopyası olduğunu düşünebilirlerdi. Sanatçı bu eseri, tam da insanların bunun sanat olduğunu düşünmeye başladıkları bir zamanda yapıyor. Üretildiği yıl 1962. Seri üretimin, fabrikaların dönemi. Kültürümüzde gerçekten özgün ve önemli olan nedir? Seri üretim, fabrikalar. Warhol bir anlamda şunu söylüyor. Doğaya, çevremize hala tarımsal bir toplumda yaşıyormuşuz gibi bakmayalım. Artık endüstrileşmiş bir toplumuz. Bugünkü dünyamızda gördüklerimiz, şu an gördüklerimiz neler? Üniversitedeyken küçük bir öğrenci sergisi açıldı. Öğrencilerden biri muziplik olsun diye bir kürsü yerleştirdi ve üstüne de yemek tepsisini koydu. Yanındaki plakete de ''Cumartesi öğle yemeği'' tepsisi yazdı. İzleyiciler bunun komik olduğunu düşündüler. Belki de yaptığı gerçekten sanattı. Modern sanat eserine çok yakın bir enstalasyon olduğu için komik bulundu belki de. Biri yemek tepsisini alıp özel ışıkla aydınlattığında, onu inceleyebileceğimiz bir kürsünün üzerine yerleştirdiğinde, bunun hakkında bir betimleme yazdığında ben bu tepsiye farklı bir gözle baktım. İki fikrin benzer olduğunu düşünebilirsiniz. Her gün kullandığınız ve son derece alelade bir nesne. Siz ne düşünürsünüz? Muziplik mi yoksa sanat mı? Bence muziplik. Ancak aynı zamanda daha önce yapılmış önemli bazı sanatsal çalışmalara da oldukça yakın. Marcel Duchamp'ın çalışmalarından esinlenmiş olabilir. İşin açığını isterseniz Warhol da bu yolu izlemiş olabilir. Herhangi bir objeye odaklanmamak, fırça darbelerine odaklanmamak, kompozisyona odaklanmamak, renge odaklanmamak, sadece fikirlere yeniden odaklanmaya odaklanmak. Warhol, Duchamp ve bu tarz diğer sanatçılarda gördüğümüz şey teknik olarak mükemmel eserler yapmış olmaları değil. Eminim Campbell Soaps firmasının pazarlama departmanı da en az gördüğümüz bu çalışmanın teknik düzeyinde olan şeyler üretmiştir. Bu sanatçıların önemi yaptıkları eserde gösterdikleri klasik anlamdaki ustalıktan kaynaklanmıyor. Bu sanatçılar dünyayı daha farklı bir bakış açısıyla görüyorlar ve bu bakış açılarını vurguluyorlar. Warhol bilinçli şekilde ve hep aynı soruyu sorarak ilerliyor. Okuldaki genç arkadaşımızın sorusu da aynıydı sanırım. Sordukları soru şu, bu sanat olabilir mi? Gerçekten sınırları zorluyor. Biraz daha yakından bakalım Bu boyadığı son resimlerden biri Campbell'ın yazısını görüyoruz Özenle yazılmış Kutunun üst kısmında Gölgeleri yansıtmış Ama sonra durmuş Flördeliz yapmak istemiyorum demiş Alt taraftaki çiçeği Flördeliz'i görüyor musunuz? Bunları yapmak istemiyorum demiş Bu çiçek için Plastikten bir stampa üretmiş Ve bunları mekanik olarak basmış Düşünün o dönem için bir sanatçının bunları boyamak için canımı sıkmak istemiyorum. Bu işi kolaylaştırmak için mekanik bir yöntem bulacağım demesi ne anlama gelir? Bence Warhol'un yaptığı gerçekten çok önemli. Zira onun bu düşünce tarzı nasıl ürettiğimizi, dünyamızı nasıl şekillendirdiğimizi yansıtıyor. Etrafımızı nelerle çevrelediğimize bir bakın. Neredeyse her şey fabrikasyon. Dünyada türünün tek örneği olan bir şey neredeyse kalmadı. Normalde güzel bulmayacağımız bir dünya bu. İnsanlar Warhol'un eksantrik mi yoksa sanatsal bir dahi mi olduğuna karar vermekte zorlandı. Sonunda yaptıklarının sanatsal üstünlüğünün göstergesi olduğuna karar verdiler. Printer çizmek yerine printer kullanmak endüstri devrimini yansıtan bir durum. Sanatçı eğer bunu alışa geldiğimiz yöntemlerle yapsaydı, yani elle çizmiş olsaydı, insanlar birbirlerine müthiş değil mi diye soruyor olacaklardı. Bunlar normalde baskı olur ama sanatçı bunu elleriyle yapmış diyeceklerdi. Sizce bu anlattıklarım ne kadar geçerli? Yoksa çok fesat düşünceler mi? Aslında burada konuştuğumuz konu avantgard bir sanatçı olmanın ne anlama geldi. Sanatsal dili değiştirmek, sanatın içinde yaşadığımız ana doğrudan ve özgün bağlantı kurmasını sağlayacak yeni yollar bulmaya çalışmak ne anlama gelir? Bu esere şu an baktığımızda çok özgün bulmayabilirsiniz. Ama unutmayın, yapıldığı yıl 1962 ve Warhol yaptığı bu çalışmalarla insanların düşünce tarzını zorluyor. Bu nedenle kayda değer bir eser bu. Sanırım sanatçı 1962'de güzel sanatlar algımızda alışa geldiğimiz objelerin çok dışında bir konu bulmaya çabalamış. Warhol'un çağdaşlarından olan Roy Lichtenstein'a Pop Art'ın yani Türkçe tanımıyla Pop Sanat'ın ne olduğu sorulmuş. Cevabı ise şöyleymiş: Ana tema olarak son derece alelade, adi, kimsenin gerçekten sanat olduğuna inanamayacağı konuları arıyoruz. Sanırım baktığımız çalışma için de bu geçerli. Bu görsel kültürümüzün bir parçası ve hemen benimsiyoruz. Yapıldığı dönemde ise ne kadar şoke edici ve radikal olduğunu hatırlamak çok ilginç. Bunda da potansiyel görüyorum. Başka amaçlar için yapılmış sahte sanat eseri. Ticari amaçlar için yapılmış. Ancak üstüne bundaki gibi bir spot ışığı tutsak acaba bu da zihninizdeki sanat eseri olma sınırının öbür tarafına geçer mi? ''Sanırım sadece bu daha önce yapılmıştı.'' dersiniz. Günümüz dünyasını yeni bir bakış açısıyla görmemizi sağlayacak yollar bulmanın ne kadar güç olduğunu hafife almamak gerekir.